Herkese selam. Bu iki çan uçumuz 7.62 mm'de silahlarla oynayacağız sadece. Haydi bakalım bunların AKM, STL, SKS. Neler çıktı mesela SKS çıktı. SKS ile başladık oyuna. Başka ne çıkar burada? Pompi çıktı. O bizim ihtiyacımız yok pompiye. Bizim işimize yarayacak AKM var mesela burada. AKM lazım. AKM'yi yanlış yere bıraktık. hemen yer yapalım hızlı topla topla topla topla bunu alalım yönücü lazım olur bizlere dp diyeceğiz. her zaman lazım olur Ya burada çatı çıkalım. Buradan malzeme çıkarmak ekstra uzatılmış filan. Haynada birimize sektirdi. Konkete tamaletsin. Ben can basayım. patlar mı Sizce Bence patlar gibi ara hatlarda geziniyor ben bir yan tarafa bakayım buraya Bunlar kendini göstermez Bu arada söyleyeyim Hadi bakalım. Ya arabita ya re. Buradaki kankı kate'larım nerede benim şimdi? Yanıyor mu, yanmıyor mu? <Gülüyor> Hadi bakalım. Yerkan, tam nerede benim yan yanmakta olan mikrofon varsa öldürmeyeceğim seni, yoksa öldüreceğim seni. Kral, Kral mikrofon var mı Kral? Mik mik. Bir iki. Ses çıkarttıri öldürmeyecektir ama şans söyledim. Gel. Adamlar şa mı indi? ya bot bi git ya olmayacak yerden çıkıyorlar ya Onun üstünde bir takım var arabayla bana biraz 5-6 lazım 2-6 diyor, 1-62 4x takalım üstümüze kayıplarda dam olabilir Çünkü bu taraftan sesler geldiğinden dolayı burada adam olabilir yani bak karşımıza bir kişi var sanırım Şuraya kinalar sıktı. Tepede. Adam geldi geldi geldi Arkadaşını kaldıramaz Kaldırsa biri öldü zaten İkisi öldü kirleri bana gelmedi ya Sonra kalan bu botta bizi mahvetti 11 kir Yine aynı yerimizi atladık başlar sardık Tekrardan bakalım hakeme çıkacak mı? E çıktı. Güzel baya güzel ama Geled 62 çıkması bayağı güzel şu anda ilk başta ilk etapta. Tazeleyelim, tazele. Hadi bakalım. Herkes kendi yoluna. Güzel. İkinci yedapishkiyi de bulduk. Süper. Topla. Topla daha iyi. bb el azı evden tamamdır ya bb el azı bize yeter eksa çıkmasın Başkası sıktı bunları ya. Başkasının karşı çatıda var mı onlar? Yoksa önümdeki evdeler mi? Önümdeki evden sıkmış. belirtiyor şimdi beklemeye yan tarafı bulmaya başlayayım açtaki işte bot budur bot değilmiş Karşıdaki bot değilmiş <Gülüyor> Selami topçu Aleyküm selam sana oyuncak tekrardan Adam orasını. Adam durduysa tamamdır. Dururmuş mudur sizce? Durmamış. Aynen durmamış burada. Ben dururuz sanıyordum durmamış ya hayret. Bekle geliyor. Hala çatıda mısın sen ya onu anlamış dedim. Hala çatıda mısın sen şimdi? bir M24 çıksın var başka bir şey istemem mi kankam benim. Sadece M24 karı olsan 8 star'da bir şey istiyorum. Ve mükemmelsin, mükemmelsin. Senden daha kralı yok burada. Elim hala çatıda mıdır ya? Va, böyle inceleri inceleri çok seviyorum ya bu oyunda. Yani ince kenardan vuruyorsun ya. E o da HS gidiyor. İnsan bayılıyor bu tür vuruşlara. E bir sonrakine gidiyorsun. Bir sonraki sıktığında görmek istiyorsun ilk başta. Da görmek istiyorsun görüyorsun <Gülüyor> görev kaldı 3 tane kankikeyta'mız görev kaldı Nerededir? Ne kimle çatışıyor şimdi? Bu aşağıdaki evlerde. Ama sonuna bakayım mı? Görüp kendisini. Geri kalan nerede? Geri kalan üçlü. Kayada çıkamıyor. Arkam gelemez gibi. Yine arkama yalayım güveni ama gerek ama yok ya evde pusuyorlar ya da o ağacın oradalar ben yanıcığımda yok ki fırlatayım Göstermiyorlar diye çekenlerini. Bakalım şimdi kendini belirlerler. Önüm alan dışı kalacak biraz sonra çimlerden çıkabilirler. Daha az sıktısa. geriye bir kişi kaldı <Gülüyor> <Gülüyor> mary mary mi de mercury channel çığlısı şimdi bitmiştir zaten tamamdır